3x eksi 9'un mutlak değeri eşittir 0. Ve bizden bu denklemi çözmemiz isteniyor. Yeniden yazalım. 3x eksi 9'un mutlak değerinin 0'a eşit olduğu söylenmiş. Yani bize bu ifadenin mutlak değerinin, yani 3x eksi 9'un mutlak değerinin 0'a eşit olduğu verilmiş. Bunu neden tekrarlıyorum biliyor musunuz? Eğer bir ifadenin mutlak değeri 0'a eşitse bu demek oluyor ki bu ifade tam olarak 0'dan 0 uzaklıkta. Veya sayı doğrusunda gösterecek olursak, orijinden yani sıfır noktasından sıfır uzaklıkta. Yani buradaki o ifade yalnızca sıfır olabilir. Eğer size x'in mutlak değerinin sıfır olduğunu söyleseydim, x'in 0'a eşit olduğunu bilirdiniz. Çünkü mutlak değeri 0'a eşit olan tek değer budur. Demek ki 3x eksi 9'un mutlak değeri 0'a eşitse, o zaman 3x eksi 9'un da 0'a eşit olması gerekiyor. Ve bu özel bir durumdur çünkü sıfır mutlak değeri sıfır olan tek sayıdır. Eğer burada diyelim ki bir olsaydı o zaman bu ifade bir veya eksi bir olabilirdi. Ama burada sıfır varsa bu ifade yalnızca sıfır olabilir. Yani bu soruyu çözmek oldukça kolay. Eğer 3 eksi yalnız bırakmak istersek eşitliğin sol tarafındaki eksi dokuzdan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için her iki tarafa da dokuz ekleyebiliriz. Bu 9'lar birbirini götürür. Zaten biz de bunu istiyorduk. Sol tarafta sadece 3x kaldı. Sağ tarafta ise sadece 9 kaldı. Ve biz x'i bulmak istiyoruz. Ve burada 3 tane x var. O zaman 3'e bölmeliyiz. Çünkü 3 tane x'in 3'e bölümü x olacak değil mi? Tabii sol tarafı 3'e bölüyorsak sağ tarafı da bölmemiz gerekiyor. Yani sonuç olarak bunlar birbirini götürür x eşittir 9 bölü 3. Bu da demek oluyor ki x 3 eşittir. Evet cevabı bulduk. Şimdi sağlamasını yapalım. x için bulduğumuz değeri denklemimize yerleştirelim ve gerçekten doğru muymuş diye kontrol edelim. 3x'in mutlak değerini bulmak için x yerine bulduğumuz sonucu koyacağız. 3 kere 3 eksi 9 sıfıra eşittir. Peki bu kaç eşit olacak? 3 kere 3 9. Yani 9 eksi 9'un mutlak değeri 0'ın mutlak değerine eşit oluyor. O da zaten 0 demektir. Yani cevabımız doğruymuş. Şahane.